Herkesin bir terdiği var acaba. Benimki de bu. Bilemiyorum ben koyayım. İyi bir şey sanıyorsun değil mi? Herkese de öyle sanıyor. Ama gel bir de bana sor. Her şeyi bilmekle hiçbir şeyi bilmemek aynı şey. Odun gibi oluyorsun işte. Her şeyi gördüm öğrendim ama senden duymak kahveliktir. Yavru vatanın yavru kahvesi Güzellik sadeliktir Doyumsuz olup da bir aşkı yıkmak Sevgi değil sahteliktir deliktir Aslın senin olsun Bana kalbindeki ki beni gönder geri Ayakta durmak zor Hoş gönlüm senden beri O kadar yıldır yorgunum Daha seni severken hiç dinlenmedim Annemi kaybettim yoktun Ama son olayın kadar iğrenmedim Adım atmak sana aptallık Bir hançer yüreğime saplandı Penas arabada suratıma bakıp attığın O yüzü kadar da paslandık Oysa doktorum ailem çevrem Her şeyin bildiğin aslan Aslanlı İyileşiyorum az kaldı Sensizlik bir yağmur Aniden bozulan hava gibi Sensizlik yurtdınamamak Boğazıma takılan kemik gibi Sevdiğin kişinin katilin olması Sevdiğin dizinin finali gibi, gibi. Geceler bile naslandı Ama iyileşiyorum az kaldı Yardım bir yoktun, Bitti galiba olsun Yaşanmayacak kadar güzeldi zaten Ömür boyu demiştik de çabuk Bağlarım, niye beni boş sayfa gibi de yok Gel derdim sana ama yollayın <gülüyor> Bir başkası kası olamaz hikayemiz değiştik, son aynı Gel senden son bir ricam olsun Ahmet de dedim oldum Sana boş verdiğimi de sanma Sana alsın kadın bunu anladım gittin, ve Unuttum öyle de bittim Ben kendime çok zarar verdim Sensiz nasıl olanları senle fikir Sen yokken bana huzur yok Vakti hani kembere de kafamı kaldı Günlerimiz çok üzüldü Günlerdir çok üzüldüm Bizi gözümde çok büyüttü Ramacılarım tozumuzu beni